Eeeel Eeeel sokaklarında volta atan serserinin biriyim işte Sersebil ve dertliyim her defasında el gibi Bakan gözlerinde neden buluyorum lan kendimi Şimdi geride bıraktığın her şeyi birer birer yakıyorum Kokuma karıştırdığın bütün dertleri Belki dersleri gidişlerin alışık olduğumdan kuvvetle ezberim Ben her şeye, her şeyim, hayatıma son verir Bir yol düşün ki uzak bize yalan ve dolan sonunda Kavuşacağımız her rüyadan ansızın uyandım Kendime yalanlar söyledim, yokluğuna dayandım Dokunsan dağılacak gibiyim Her yanım karanlık, kanarken ellerim hep Saramadığım yaramsın bu umutlarım terk diyar Tüm şiirler kararsız, yazarsın bir. Hikaye başrolünde kalmasın dirmeğin çırpınışı gözlerimde apayrı. Sana sarılacağım geçer sandım geçer sandım sana inanacağım biter sandım biter sandım sana bağlanacağım düşmem sandım düşmem sandım her yanım yarım yarım yarım kalbinin bir etarım adamam sana sarılacağım. İnanın can, biter sandım, biter sandım sana bağlanın can Düşmem sandım, düşmem sandım Sarılınca geçer sandığım hiçbir şey geçmiyormuş Kaç mevsim geçti gitti sen içimden gitmiyorsun Bir defacık görebilmek senin son dileğim olurdu Adım kadar Allah deseydim cennetlik olurdu Yazıp da silemediğim tekrar eder kan atmaya Yanımda solanlarla yürüyorum bu karanlığa Sanki dokunsan hep kanar yaram Dokunmasan zarar kalbim yamaçlarından tutundu yıldızlara Bir defa gel de göreyim bütün isterim Köpersin bu gece ölmek istiyorum belki yine gülersin Tebessümün içinde yerdi bir canı feda Etme. Yine ederdim bir canım daha olsa ve affetmesen Etmesen. Kaç mutluluk canıma kastetti Ve bilseniz ki özür dilemek yerine Hayatımı ellerimle Hap mahvettim et. Şimdi haciz bir zamanlar uyuduğum bu dizlerim Bir sır gibi saklıyorum bende de izleri Sana Geçer sandım Geçer sandım Sana inanınca Biter sandım Biter sandım Sana bağlı Sandım sana bağlanacağım, düşmem sandım, düşmem sandım. Her an yarı yarı kalbim.